Teknoloji okunan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mansur Notebook tarafından satışa sunulmuş olan Pusat seyahat kitini inceleyeceğiz. Bu seyahat kitinin içerisinde Pusat'tan 65 Watt hızlı şarj adaptörü ve 100 Watt'a kadar destek veren USB type c to type c bir kablo mevcut. Bakalım bu cihazlar bizlere neler sunuyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu seyahat kitini tek tek de satın alabiliyorsunuz. Yani şarj adaptörünü ayrı, kabloyu ayrı satın alabilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde bir paket hazırlamış Monster. Bu paketi satın aldığınızda içerisinden arkadaşlar hemen çıkartalım. Şöyle hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor ve şöyle gördüğünüz gibi tip C to tip C kablomuz çıkıyor. Tabii ki burada bizim öncelik vereceğimiz... Cihaz bu hızlı şarj adaptörü arkadaşlar oldukça şık bir kutusu bulunuyor. Şöyle kutumuzu açıyoruz ve içerisinden gördüğünüz gibi şarj adaptörümüz çıkıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar artık günümüzde pek çok marka akıllı telefonunun yanında bir adaptör vermiyor. Telefon kutusundan yalnızca şarj kablosu çıkıyor. Bu da insanların hızlı şarj adaptörlerine olan ihtiyacını bir aile arttırmış durumda. Basit bir örnek vermemiz gerekirse Samsung kısa süre önce satışa sunduğu en üst düzey modellerinde dahi bir şarj adaptörüne yer vermedi. Bu telefonlar hızlı şarj desteğine sahip olmalarına rağmen cihaz içerisinden hızlı şarj adaptörü çıkmadığı için kullanıcılar hızlı şarj özelliğini verimli bir şekilde kullanamıyorlar. İşte bu noktada imdadımıza Pusat Gan PD 65 Watt hızlı şarj adaptörü koşacak. Bu şarj adaptörünün sıradan bir şarj adaptörü olmadığını hemen baştan belirtelim arkadaşlar. Neden? Klasik olarak alışık olduğumuz adaptörlerde nedir? Bir tane çıkış vardır. Bu bir çıkıştan tek bir cihazı şarj edebilirsiniz. Bazı adaptörlerde iki çıkış olmasına rağmen yine de tek birini kullanabilirsiniz. Fakat arkadaşlar Monster'ın bu ürününde tam... 3 farklı çıkış bulunuyor. Cihazın hemen üst tarafında bir adet USB A portu, iki adette tip C portu bulunuyor. Bu portlardan C1 çıkışı 60 watt, C2 çıkışı 30 watt ve USB A yani en alttaki normal standart USB portundan ise 30 watt çıkış alabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki burada şu soru aklınıza gelebilir, hani aynı anda üç cihazı şarj ettiğimde bu adaptör çok ısınır mı? Çok Sıcaklık yayar mı? Herhangi bir risk oluşturur mu? Hayır arkadaşlar. Bunun içerisinde özel bir sistem var zaten. Ve bu da ısınmayı önlüyor. Dolayısıyla bu konuda da telaşlanmanıza gerek yok. Isınmadan bahsetmişken bu cihazda önemli bir sertifikanın olduğunu da belirtelim arkadaşlar. CE sertifikası mevcut. Bu sertifikaya sahip olan şarj cihazı bağlanan cihazları aşırı akıma, aşırı ısınmaya ve Aşırı şarja karşı koruyor. Dolayısıyla burada hani cihazıma bir zarar gelmiyor vesaire diye korkmanıza da gerek yok. Bu şarj adaptörüyle arkadaşlar aynı anda 3 cihazı şarj edebiliyorsunuz. Tabi burada aynı anda 3 notluk değil arkadaşlar. Bunu sizlere belirtelim. Örneği nedir? Telefon, tablet, işte kulaklık ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir böyle küçük aleti ne yapabiliyorsunuz? Aynı anda şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani diyelim ki siz telefonunuzu taktınız şarja. Başka bir arkadaşınız da telefonunu takabilir. Hatta yanına bir tane de tablet takabilirsiniz. Ve etkileyici özelliklerinden birisi de arkadaşlar. Buradaki Tip-C portun'dan bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. Biliyorsunuz son dönemde satışa sunulan pek çok bilgisayar zaten Tip-C portun'dan şarj oluyor. Örneğin Master'ın Huma H4 V4 modelinde de biz şarjı Tip-C portuyla sağlıyorduk. Dolayısıyla şu gördüğünüz küçücük adaptörle bilgisayarınızı bile şarj etmeniz mümkün arkadaşlar. Peki bu adaptör bizlere başka ne gibi artılar sunuyor? Dediğimiz gibi bu adaptörle arkadaşlar 3 ayrı cihazı şarj etmeniz mümkün. Buna rağmen oldukça hafif bir ağırlığa sahip ve boyutları da öyle çok kaba değil. Bu adaptörün ağırlığı sadece 124 gram arkadaşlar ve boyutları da 107 x 37 x 32 mm. Bu neden önemli? Hemen açıklayalım. Biliyorsunuz özellikle seyahatlerde yanımıza birden fazla cihaz taşıyorsak. Örneğin nedir? Bilgisayarımızı götürüyoruz. Tabletimizi götürüyoruz. Telefonumuzu götürüyoruz. Bunlar için ayrı ayrı şarj adaptörleri de götürüyoruz. Fakat arkadaşlar eğer elinizde bu şarj adaptörü varsa böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız olan bu şarj adaptörü ve bu tip C kablo. Bu ikisiyle hem telefonunuzu hem tabletinizi hem de bilgisayarınızı şarj etmeniz mümkün ki bu da sizi önemli bir yükten kurtarmış oluyor. Bu adaptörün oldukça hafif ve küçük boyutlarda olması taşınabilirliğini de kolaylaştırmış durumda. Genellikle GAN tarzındaki şarj cihazlarında boyut biraz daha yüksek oluyor biliyorsunuz. Hatta yani abartmıyorum. Yani şu boyutta olanlar var arkadaşlar. Bunları prize takıyorsunuz. İşte şurada 2-3 tane USB portu var yine. Oralardan şarj alıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla mobilitesi çok da ön planda olmuyor. Fakat Master burada oldukça küçük bir cihaz tasarlamış. Ve bu cihaz da oldukça verimli bir güç seçeneği sunmuş bizlere. Genel itibariyle toparlamamız gerekirse Pusatkan Gun PD 65W hızlı şarj adaptörü oldukça işlevsel bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada kutu içerisinden çıkan şu hızlı şarj kablomuza da değinmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz telefonunuzda hızlı şarj özelliği olsa dahi eğer USB kablomuz yeterince kaliteli değilse arkadaşlar bu hızlı Şarj özelliğini kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada adaptörünüz kaliteli olabilir. Telefonunuzda hızlı şarj özelliği olabilir. Fakat kablonuz bu özellikleri desteklemiyorsa telefonunuz hızlı bir şekilde şarj olmayacaktır. O yüzden... Bizim size tavsiyemiz bu adaptörü tek başına almak yerine seyahat kiti şeklinde almanız ki içerisinden zaten tip C, tip C bir şarj kablosu da geliyor. Bu kablo arkadaşlar 100 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Yani eğer telefonunuzda 100 Watt hızlı şarj desteği sunuluyorsa bu kablo ile 100 Watt'a kadar hızlı şarj desteği elde edebiliyorsunuz ki bu önemli bir artı. Kablonun uzunluğunu soracak olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kablonun uzunluğu 1.2 metre ki bu gayet yeterli bir uzunluk. Zaten standartlar da genel olarak 1.2 metre olarak karşımıza çıkıyor. Burada değinmek istediğim bir konu ise tabi ki kablonun kalitesi. Genellikle plastik kablolarda biliyorsunuz kırılmalar, bükülmeler ve kopmalar çok sık karşımıza çıkıyor. Lakin burada arkadaşlar örgülü bir yapı söz konusu ve gördüğünüz gibi kırılmalara karşı son derece Dayanıklı bakın. Şöyle yaptığım halde yine de tam olarak kırılmıyor kablo ve şöyle bir U'yu çiziyor. Dolayısıyla kablonun da son derece kaliteli bir malzemeden üretildiğini söyleyebilirim sizlere. Elbette burada 100 W hızlı şarj desteğine sahip olması da bizler için çok önemli. Yani şu iki parçayla arkadaşlar bir seyahate gittiğinizde hem telefonunuzu hem tabletinizi hem de bilgisayarınızı şarj etmeniz mümkün oluyor ki bunların 3'ü de tip C'den güç alıyorsa basit bir şekilde bu iki parçayla tüm cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Bu da gerçekten size önemli bir artı sunacaktır. En azından şunun şarjını aldım mı? Bunun şarjını unuttum mu? Onun kablosunu unuttum mu? Gibi bir sorun da ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Son olarak bu cihazların size fiyatını da verelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi ayrı ayrı satın alabiliyorsunuz. Fakat seyahat kiti olarak satın almanızı tavsiye ederiz. Seyahat kiti olarak satın aldığınızda 65 Watt'lık hızlı şarj adaptörümüz ve 100 vata kadar destek veren tipçeye tutipçe kablomuz 800 lirasına geliyor ki bu devirde gerçekten bu fiyatın uygun olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hani benzer cihazlarla karşılaştırdığımızda fiyat gerçekten bir aylık aşağılarda. Bir de şu da önemli arkadaşlar tekrardan belirtmek istiyorum. Burada Pusat Gun PD hızlı şarj aletinin boyutu gerçekten çok küçük. Dolayısıyla bu özelliklerdeki bir şarj aletinin boyutu genel itibariyle çok daha fazla oluyor. O yüzden burada mansırda tebrik etmek lazım. Gayet Küçük gayet mobil bir tasarım sunmuşlar bizlere. Eğer bu iki cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.